Herkese merhaba arkadaşlar. bugün Sizlerle birlikte <gülüyor> Minecraft oynuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, şu Minecraft'tayız. Hmm. Yani şu an açık alandayız. Yani sanki arkadaşlar kesinlikle oynamadım video dışında şu an direkt sizlerle girdim. Yani açık alan, ev yapabileceğim bir alan bulmaya çalışmadım. Şu an açık bir alandayız arkadaşlar. Yani güzel bir yer. Ben beğendim açıkçası. Şöyle burası daha da açıkta. Şurada sanki arkadaşlar daha çok beyaz odun var. Arkadaşlar ben ilk Minecraft'ta başladığımda. Çok fazla seviyordum beyaz odun da. Şimdi siyah odun daha güzel. Куда не железные звенья? Да. Да. Да. Да. Да. Arkadaşlar odunlarımızı kırıyoruz. Hava kararıyor olamaz. Gördüm, gördüm, gördüm, gördüm. Küçüğe dokunmayız gerek yok, X de küçüktü. Geri gidelim. Arkadaşlar şu. Arkadaşlar, şu an. Arkadaşlar, çünkü şu an yeni başladım yani buraya. Gerek olmadığını düşünüyorum. Allah. Arkadaşlar şu an çok odun yani çok dediğim yani odun topladım neden baltayla kadım yapmıyorsunuz diyorsunuz. Dediğiniz duya gibiyim ben de daha yeni gördüm bu kadar topladım. Arkadaşlar karakterim kız kalmış onu düzeltiriz. Arkadaşlar bunda şöyle koydum ha. Bir tane yetmeyebilir iki tane yapalım Bir tane de crafting yapalım. Alalım şunu şöyle. İşte bu men. Bir tane de crafting. Şimdi kapa ekranı. Crafting'i al. Şuraya basalım. Arkadaşlar öncelikle bir kılıç. Ya da yok kılıç değil de balta alalım önce. Of hadi. Buradan şöyle baltamızı yapıyoruz. Bir tane de kazma. buraya koy bunu kazma. Çok güzel. Şimdi bir baltamızı elimize alalım. Şunu kıralım. Hadi tamam edelim. güzel bir evinizin olmasını isterim ben de. Arkadaşlar bu bölümden ev yapacağım da. <gülüyor> arkadaşlar belki gezmeleri de başla yani keşiflere. Şimdi, arkadaşlar bu bölüm maden. Tabii ki hiçbir şeyimiz yok çünkü daha. Arkadaşlar emin ben büyük olmasını istiyorum açıkçası. Aha açmış. alalım. Ay balta attım yine. Artık atmadım. Önümdümdüm arkadaşlar bir bu karşılığı geçirdim Şimdi de ama tekrar kararıyor çünkü arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> şu ağaç kalanı yakın yapacağım Ya da şuraya yakın yapayım Bilemedim ki. Tövbe. Neyse arkadaşlar şunu bulacağım ben. Kesife. Kanıcım da yok ama olsun. Haydana atma. nereye yapılmaktadır? gidiyorsunuz gibi gidiyom arkadaşlar ben karşıya geçtim aa koyun koyun koyun koyun koyun Allah'a bırakmam ekranı şöyle yapalım hah Hayt hayt hayt hayt. Suya girme suya Ah. Oynaması çok zor bilgisiyerden arkadaşlar. Gelsene işte be ya. Gelsene ya Tamam da yok Ay ben böyle şinta içine Nerede o koyun Senin arkadaşın o zaman Hem hem de Hadi be. Şimdi gözden kaçıramam. Küçük kusura bakma. Neden kazmaydı baltayla vurmadığını Bana sorun sen de. Biliyorum. Oh. Hadi be. Makas yok. Bir makasla makas ne yakas var diyorsunuz. Evet, neler yak. Ne raftaydık ya o yer ya. Yani yer dediğim koyun. Köy. Aa köy. Koş koş. Aa. Orada bulduk bunu. Gel bakayım sen bir gel. Arkadaşım şimdi bir hayata veda et. Tamam. <Gülüyor> köyde yatak vardır. Arkadaşlar hoşuna. Ölmemize gerek kalmadı. Ama ben bu köyde yaşamam arkadaşlar açıkçası yani. Şöyle düzenleyelim arkadaşlar da. gereksiz olanları yediğe atalım. Yani ben bu köyde yaşamam. Yani bu köy burabileceğim bir yere gidelim. Şimdi şunları kazarım arkadaşlar. Şunlar da bak ne istemiyorum şimdi yani kışarsınız, kışarsınız. Uy da ağaçlıyor emmi. Selamun Aleyküm. Acı emmi, ben bozmadım. Ne yapayım, karnım acıkıyor. Acıkır birazdan. Hacı yana kusura bakmayın. ya kusura. Posta lafan. <Gülüyor> bozmuşsunuz, toplamıyorsunuz. Gelin bari bana yarasın yani. İyi anne. Hacı mi? Ben de Arkadaşlar Minecraft'ın devamı için Like şelalesi istiyorum Like şelalesi Arkadaşlar ah, e like bu kadar patates yeter Düşünüyorum zaten Arkadaşlar köyün yakınında bir yere yerleşmeyi Düşünüyorum Zaman daha sonra alırız Zaten zamanı bir kendimiz de Yapabiliriz ya Arkadaşlar odun sıkıntımız olur Şimdi evlenişinde A yine A cemiler ne yapıyorsunuz lan burada Kapısı açıktı o Bir hırsız görse keşke de şöyle. Gün diye indirse kafalarını. Aha sandık var, sandık var, sandık var. Açalım. Hayrı tasarı 4. Hayrı tasarı 4. Ah, hakikaten orta. Ben neredeyim? Ana. Bir dakika, bir dakika. Ben neredeyim? Bu, bu köyün ortasında. Ben neredeyim daha? Böyle. Burası açık alan şimdi. Şöyle. Şimdi ben, şunun çubukları falan bir şeyleri vardı Aaa kale. Dur bakalım arkadaşlar. Hakkımız da hayırlısı. Çubuğumuzu elimize aldık. Gidiyoruz. Çıktık bir yerden gitti. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. mı? Şuraya çıkacağız. Yorumlara yazın neden bulamadığımı <gülüyor> odun harcamak istemiyorum o yüzden Şuradan toprakları Yalnız gece oluyor değil mi? Gece oluyor değil mi? Ha? Uça uçağa gel yerim Uça uçağa <gülüyor> Hadi fena. Şimdi şöyle bir girelim. Şöyle şuraya koyalım. Tamam ben bundan önce. Hayır bu evin geç nerede? Hı -hı. Hayır. Köylüler sizin yaptığınız için ben ah zombielar sana <gülüyor> ne işini? Sen de boş ver şimdi. Ah ne yapıyorsun? Şak. Gel yattık evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay <Gülüyor> bay.